Bu videoda yüksek tansiyon, yani başka bir deyişle hipertansiyondan söz edeceğim. Şimdi, buraya yazıyorum. Hipertansiyon. Aslında hipertansiyon yüksek kan basıncı anlamına gelir. Tabii gruplara göre sınıflandırılır. Örneğin, benim kan basıncımı 115'e 75 olarak ele alalım. Şuraya küçük bir şekil çiziyorum. Bu taraf kan basıncı olsun ve bu tarafta zaman olsun. Kan basıncımın şöyle bir şekilde olduğunu varsayalım. En yüksek nokta 115 olsun. Bu benim sistolik yani büyük kan basıncı seviyem. Ve en düşük noktada 75 olsun. Bu da benim diastolik, yani küçük kan basıncım oluyor. Herkesin kan basıncı farklıdır. O zaman kan basıncını gruplar halinde düzenleyelim ve hangi grubun nerede yer aldığını gösterelim. Evet, bunu yapmak için de bir çift sayı doğrusu çiziyorum. Büyük kan basıncını kahverengiyle bu tarafa. Diğer tarafa da küçük kan basıncını çizdim. İkisini yan yana ve hemen hemen aynı boyda çizmeye çalışalım. İşte böyle. Burası yüksek kan basıncı olsun. Ne diyelim? E, 200 diyelim. Yalnız tabii ki tüm birimler milimetre civa olacak. 200 milimetre civa ve en altta da 0. Demek ki burası yaklaşık 100. Burası 120. Burası 140, 160. Ve burası da 180 olsun. Aynı şeyi buraya da uygulayalım. Burası da yaklaşık 100. Ama burada tam tersi yöne doğru ilerleyeceğiz. Burası 80 olsun. Burası 60, 40, Yerimi. evet evet. Tamam. <gülüyor> Kabul ediyorum. Çok güzel çizememiş olabilirim. Ama sanırım anlatmak istediğim şeyi anladınız öyle İşte benim sayı doğru. Sistolik değerleri diyastolik değerlerden daha büyük yazdım. Çünkü büyük tansiyon küçük tansiyondan her zaman daha yüksektir. Bu nedenle de ikisini ayırdım. Ama siz bu sayıların yukarı, bunların da aşağı doğru gittiğini anlıyorsunuz zaten. Bu arada biraz tembellik yaptım. <gülüyor> sayıların tamamını çizmedim. Diyelim ki benim kan basıncım 115. Bu benim büyük kan basıncım. Önce bunu yapalım. Peki, kan basıncım nereye denk gelir? Bu sayı doğrusunda yaklaşık olarak buraya geliyor. 120'nin altındaki herhangi bir kan basıncı değeri bu yeşil alan içerisinde olacak. Bunlar da sıfıra kadar devam eder. Büyük tansiyonumun 97 veya 103 olduğunu varsayalım. Her ikisi de yine yeşil alanda yer alır. Eh bu durumda hipertansiyonum yok diyebilirim. Hipertansiyona düşünürsek, bu bölge gayet iyi ve güvenli bir bölgedir. Küçük kan basıncına gelirsek, bunun düşük değerli kan basıncı olduğunu biliyoruz. Demek ki bu sayılarda küçülecek. Burada 80'nin altındaki herhangi bir nokta güvenli ve yeşil bölgede sayılır. 80'nin altı bizim için normal bir kan basıncıdır. Elbette kan basıncının 5 olması iyidir de demiyorum. Demek istediğim hipertansiyonunuzun olmadığıdır. Yani yüksek kan basıncınızın olmadığı. Düşük tansiyon dediğimizde burası tamamen değişir. Buranın yeşil bölge olması sadece yüksek kan basıncı söz konusuyken geçerlidir. Şimdi büyük kan basıncımın biraz daha yüksek olduğunu varsayalım. Mesela... 120 ile 140 arasında olsun Yani buralarda bir yerde O zaman sarı bölgede olurum Sarı bölge yüksek tansiyonum olmadığını Ama sınırlara yakın olduğumu gösterir Buna prehipertansiyon Yani hipertansiyon başlangıcı denir Küçük kan basıncı tarafında ise sınır 90'dır Evet buraya yazıyorum 90, 80 ile 90 arası sarı bölgede yer alır. Burası prehipertansiyon bölgesidir. Yüksek kan basıncı durumunda, tabii ki hiç kimse yüksek kan basıncı olsun istemez. Ama eğer kan basıncı 140'ın üzerindeyse hipertansiyon tanısı konudur. Hipertansiyonda birinci evre 140-160 arasındaki bu bölge büyük tansiyonunuzda 160'dan yüksekse hatta 200'den bile yüksekse mesela 201 bu evrede ikinci evredir gördüğünüz gibi değer arttıkça evre sayısı da artıyor tabi aynı şey bu taraf için de geçerli ciddi derecede yüksek bir küçük tansiyon söz konusuysa mesela 100'ün üzerindeyse bu evre, ikinci hipertansiyon evresidir. Evet, buradan aşağıya kadar ikinci evre. Şimdi birkaç örnek vereyim. Mesela, farklı bir renk olsun. Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Hah, sarıyı kullanayım. Büyük tansiyonunuz 145 ve küçük tansiyonunuz da 87 ise, ki biz böyle varsayalım. O zaman 145 burada ve 87 de burada. Yani büyük tansiyonunuz evre 1 hipertansiyon bölgesinde, küçük tansiyonunuz prehipertansiyon bölgesinde. Küçük ve büyük tansiyon farklı evrelerde. Böyle olunca her zaman için yüksek olan evre dikkate alınmalıdır. Bu durumda büyük olan evre 1. Yani bu kişinin evre bir hipertansiyonu var. Şimdi olayı iyice kavramak için bir örnek daha yapalım. Buna da farklı bir renk kullanalım. Bu sefer kırmızı kullanacağım. 126'ya 101 diyelim. 126 burada ve 101 de 100'ün hemen üstünde. Büyük tansiyon değerini dikkate alırsak, bu kişi prehipertansiyon evresinde, küçük tansiyon değerine göre ise evre 2 hipertansiyonu var. Sonuç olarak bu kişi evre 2 hipertansiyon hastası diyebiliriz. Çünkü her zaman yüksek olan evreye göre değerlendirmek zorundayız. Evet. Böylece hastanın hipertansiyonun hangi evresinde olduğunu anlamak için kullanılan yöntemi hep birlikte incelemiş olduk.